Evet. Ayın ilk yarısı Mart ayında başlayan Merkür retrosuyla devam ediyor. Merkür retrosunun etkisi devam ediyor sevgili Kovalar. Koç burcunda başlayan Merkür retrosu sizin 3. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla diğer burçlara nazaran iletişim konularında bilhassa bir, bir tık daha dikkatli olmanız gerekiyor diyebiliriz. Yanlış anlaşmalara çok müsait bir zamandasınız. Yanlış anlamalara çok müsait bir zamandasınız bir şey söyleyeceğiniz zaman iki defa düşünüp tartıp konuşmanızı tavsiye ederim yoksa e, bir takım sıkıntılım iletişim hataları söz konusu olabilir sevgili kovalar. Evet 16 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var Uranusian bir yeni ay. Dolayısıyla yine sizin üçüncü evinizi tetikliyor. E, kardeşlerle alakalı ani sıra dışı bir durum gelişebilir. Sık gördüğünüz kişilerle alakalı e, ani ve farklı bir yenilik olabilir veya iletişim konusunda kendinize sıra dışı bir teknik belirleyip o doğrultuda ilerlemeye karar verebilir veya farklı sıra dışı hiç kimsenin beklemeyeceği bir eğitim almaya karar verebilirsiniz sevgili kovalar. Bu gibi etkilerin artık haritanızda hangisi sizin hayatınıza uygunsa o gibi konularda yenilikler söz konusu ama bu yenilik ani ve sıra dışı olacaktır arkadaşlar. Daha evvelden planladığınız bir yenilik olmayacaktır. Ay boyunca Jüpiter ve Neptünün olumlu açısı e, hakim, şifacı ve e, güzel bir açı. Yardımcı olacak bir açı bize. Nisan ayının e, bu zorlu etkisinden başlangıçtaki zorlu etkisinden e, Jüpiter akrep burcunda, Neptün balık burcunda dolayısıyla 2 ve 10. ev aksından bu şifa enerjisi sizi tetikliyor. Dolayısıyla kariyer maddi gelirleriniz gibi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili kovalar veya çalışmayanlar için otorite figürleriyle ilgili destek görebilecekleri, otorite tarafından, baba tarafından desteklenebilecekleri bir süreç olabilir insan ayı boyunca. Bu konu sizin daha ziyade kariyer, sosyal imaj, baba ve özgüven, özdeğer ve kendi kazandığınız kaynakları temsil eden alanda gerçekleşecek. Oğlak Burcu'nda zorlu gezegenlerin enerjisi hakim. Bilhassa ayın son haftası hayli zorlayacak. Oğlak sizin 12. evinizde. Satürn, Mars ve Plüton'un stelliumu var. Dolayısıyla bilinçaltınızda e, sizi zorlayan bir takım durumlarla karşılaşmanız olası arkadaşlar. Gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. E, rüyalarınızda e, sıkıntılı şeyler görebilirsiniz. Geçmişte kapatamadığınız hesaplarla ilgili bir takım e, karşılaşmalar veya ani düşünceler aklınıza gelebilir Uyku problemi çekebilirsiniz sevgili kovalar. Bu son bir hafta fazla strese sokmadan, çok fazla o etkilere kafayı takmadan geçirebilirseniz bu ayı hasarsız bir şekilde atlatmış olabilirsiniz. Ayın sonunda 30 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Akrep sizin 10. evinizde. Dolayısıyla bir kapanış enerjisidir dolunay. Mesleki alanınızda bir kapanış bir sonlanış olabilir. Bu sizin öngördüğünüz veya planladığınız bir kapanış değil. E, kadersel bir kapanış olacaktır. Dolayısıyla e, bu kapanışa direnmemekte fayda var. E, yeni bir işe geçiş yapabilirsiniz. Bu sizin daha hayrınızda olabilir. Terfi edebilirsiniz. Daha hayrınızda olabilir. Veyahut e, babayla ilgili bir problemin kapanışı olabilir. Neslekle ilgili bir problemin kapanışı olabilir. Evlilikle ilgili bir e, durumun artık sonlanması da olabilir. Artık her neyse 10. ev konularıyla ilgili bir dönüşüm, bir kapanış enerjisi genel olarak hakim Nisan ayının sonunda. Evet sevgili kovalar Nisan ayının etkileri kısaca bu şekilde. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.